Arkadaşlar bugün sizlere dünyanın en ama en ama en, en küçük telefonu göstereceğim. Hazır mısınız? Epal Bank'e takmış. Evet. Şöyle bir şey. İmpeccam markası arkadaşlar. Epek nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Daha yeni aldık Bakın. Açıyor şu anda. Bakın burada farklı farklı resimler var benim çektiğim resimleri bu şekilde dolaşıyorum. Bakın mesela, şöyle bir fotoğrafım var. Bunu dün koydum. Şöyle bir fotoğrafım var arkadaşlar. Evet, Bir saniye. Tak çıkartlı oluyor bu. Şöyle basalım. Bakın şimdi e, kameranızı şurada bir tane slide var. Bakın slide şuaba bastığınız zaman e, kalite birazcık daha iyileşiyor. Onun için 5 saniye beklememizi istiyor bizden. Da bakın Evet 6 saniye 7 saniye 8 saniye Evet şimdi Bekledi de bekledik ee, Görmüş olduğunuz gibi Kalite bir saniye kapandı yine Kablodan takıp çıkartınca Oluyor anca Sonra e, Şurada arkadaşlar Eee Backlight'a bastığınız zaman e, fotoğrafların görüntüsünü e, biraz daha azaltıyor arkadaşlar. E, bununla televizyonda ekran paylaşımı e, pek uygun görmüyorum ama yapan var. yani internette görmüştüm. Belki deneyebilirsiniz. E, onun için telefonunuzun USB girişini kullanmanız gerekiyor. Yani Enizin wi internetini kullanmanız gerekiyor. E, bunun modeme bağlarsanız rahatlıkla işlemi çözebilirsiniz. Auto e, ofa bastığımız zaman e, çalışmıyor, yani full kapatıyoruz. Şurda auto ofa bastığımız zaman ortadaki kareden şöyle bir otur nado. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. E, kapandı. Bir saniye. Şimdi geri taktım. Yine açıyorum. Böyle tak çıkar bozacağım ya. İşte. Evet arkadaşlar. E, ve bu telefon e, çok küçük parçalardan yani elde edilmiş bir şey. E, aslında ben size şöyle söyleyebilirim ki. Bunu hani normal bir telefon kablosuyla bile dolduramazsınız yani onun ucundan bile e, onun ucundan girecek yeri bile küçük bakın çok küçük şöyle yani buraya anca bu sığıyor zaten bu kabla sığıyor yani çok küçük bir kapasitesi var şu kadar minnacık bir şey e, 5-6 santim falan arkasında etiketi kalmış hemen ne oldunuz şimdi evet Pili desek şöyle söyleyeyim ki 2.5 saatte falan bitiyor arkadaşlar. Bunu internetten sipariş edebilirsiniz. İnternetten de sipariş edebilirsiniz. Farklı farklı resimler var burada. Clock diye bir şey var. Clock'a bastığınızda ee, bu minik telefonun ayarlarına erişmiş bulunuyorsunuz. Bakın bir sürü ayarları var burada. Ee, şurada hemen Analog Clock diyor. Yani analog saat. Bakın. Analog Clock yazıyor. Siyah ve beyaz okuyun. Ee, analog saat diyor. Oraya bastığımız zaman size saati gösteriyor. Hemen bir saniye. Bir gireyim bulayım orayı. Ee, Blacklight Light'ta mıydı? Clock'ta mıydı? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, saati gösteriyor bize şu anda. Bakın. Şöyle dijital değil tabi. Analog saat. Bildiğimiz analog saat. E, buradan gösteriyor. Saat şu anda e, 21.57. Burada da aynısı yazıyor arkadaşlar. Analog saat halinde. E, yani bence güzel bir ürün. Alabilirsiniz isterseniz. Fakat e, hani Whatsapp Falan böyle oyun falan indirmeyi Hayal etmeyin. Çünkü yani o kadar Bir kapasite o kadar bir Yerleşim alanı yok bu telefonun. Yani normalde e, Fotoğraf barındırma Yazı olduğu için e, Çok daha oyun yükleyemezsiniz. Yükleseniz de 2-3 tane falan yüklersiniz. Evet. Tak çıkar tak çıkar Bozacağız ya. Şöyle power off'a bastık. Yes diyor. No dedim. E, power off'a bastığınız zaman burada da yukarıda yes'e bastığınız zaman e, kendisini kapatıyor arkadaşlar. Kendisini tamamen kapatıyor. E, neden kapatıyor? Çünkü e, yani telefonunuzun pili bitmesin diye kapatıyor. Ama sizin bunu geri açmanız için yani pili varsa tam doluysa e, ekrana basılı tutup açılması lazım arkadaşlar fakat e, benimki çok boş yani şarjı full olmadığı için kapatıyor o yüzden power ile çalıştırabiliyorum ama siz doldursanız daha iyi olur bir saniye şurada farklı farklı resimler var şuradan bir auto off'a girelim burada fotoğraf sayısını seçebiliyorsunuz mesela benim e, fotoğraf sayım 9. Yükseltebiliyorum. onu yükseltiyorum. E, 11'e yükselttim. Yani e, bakın şöyle. 11 yazıyor burada. E, i̇stediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. E, fakat bu da sınırlı. 20'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Sonrasında e, daha fazla yükledikten sonra arızalana yani biliyor. Bazen. Ee, neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bunu internetten de bulabilirsiniz. Ya da herhangi bir mağazadan bulabilirsiniz. Ve bay bay. Ee, bu arada sağ bir tane de bir öküm,